Merhabalar burçlarına göre erkeklere anlattığımız seriye yengeç burcu erkeği ile devam ediyoruz yengeç burçlar kuşağının dördüncü burcu su grubundan ve lider nitelikte bir burçtur. Ee, tıpkı kadını gibi kendisi de e, yuvasına, konforuna, evine, ailesine, köklerine, geçmişine, anneye oldukça düşkün ve bağlı bir burçtur. Ve e, yengeç dördüncü evi temsil ettiği için daha çok ait olmak, sahip olmak, kendini bir yere ait hissetmek veya sahip hissetmekle ilgili bir e, durumu fazlasıyla yaşar. Ay tarafından yönetiliyor yengeç burcu. Ay da biliyorsunuz duygusallığın, geçmişimizin, e, duygusal ihtiyaçlarımızın, annemizle olan bağımızın simgesidir. Dolayısıyla e, yengeç burcunun geçmişle çok ilintili olduğunu, köklerine çok bağlı olduğunu, atalarından gelen, annesinden gelen birçok kavramı e, hala günümüze uyarlayıp taşıdığını söylememiz mümkündür. Bu nedenle yengeç erkeği için öncelikle, Geçmişine, ailesine, atalarına, onların geleneklerine uyum sağlayacak bir kadın e, ilk tercihi olacaktır arkadaşlar. Çünkü bu e, kendisinin e, vazgeçilmezleri olduğu için karşısındaki insanın öncelikle bu durumlara saygı duyması gerekmektedir. Ay tarafından yönetildiği için... Ay biliyorsunuz bulunduğu eve sürekli bir dengesiz ruh hale getirir. Ayın etkilerine göre sürekli ruh halimiz değişir. Dolayısıyla Yengeç Burcu da ay tarafından yönetildiğinden çok fazla gergitleri olan, duygusal çalkantıları olan ve asla neye nereye reaksiyon vereceğini bilemediğiniz bir insan profili çizebilir. Bu nedenle dengesiz duygusal çıkışları olabilir. Bir gün çok merhametli ve şefkatliyken bir gün çok agresif bir şekilde sizi aşağılayacak bir tepki gösterebilir. Yani onun neyi düşünerek bu şekilde yaptığını anlayamazsınız. Yengeçlerin zaten en belirgin özelliği alınganlığı ve kinci olmasıdır. Dolayısıyla hangi lafınız alındığını, hangi lafınızdan dolayı size kin duyduğunu ve pusuya yattığını bilemezsiniz arkadaşlar. Yengeç erkeklerinde bir mızmızlanma, bir şikayetlenme, bir bulunduğu hali beğenmeme hali sürekli vardır. Aslında çok esprili, neşeli. E, tanıdıkları bildikleri güvendikleri ortamda oldukça özgüvenli tipler olmasına rağmen e, bazı durumlarda sorun çıkartmak e, trip atmak alınganlık yapmak gibi böyle e, kızlara has özelliğin yengeç erkeklerinde görüldüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar bu gibi şeyler insanı sıkıntıya sokabilir çünkü neye kızdığını neye alındığını e, neden bu şekilde bir tavır içine girdiğini e, anlayamazsınız Açık açık da söylemeyecektir. Sizin deşelemeniz, uğraşmanız, çabalamanız gerekecektir. E tabi herkes bu, bu denli uğraşmayı sevmediği için yengeç erkeği bazen zorlayıcı olabilir. Yengeç erkeği evine çok düşkündür. Evlendiği zaman eşine, yuvasına ve çocuklarına çok düşkündür. Aynı zamanda mutfağı çok iyidir. Yemeği çok sevdiği için yemek yapmayı da çok seviyordur. E, yengeç erkeği eşiniz varsa e, yemek bir ömür boyu size yapmayı tavit edebilir. Yani bir ömür boyu yemek yapmak isteyebilir. Bunu keyifle yapacaktır. Evinin işleriyle ilgilenmek, evini tadilat etmek yani bu gibi şeylerle çok ilgilidir. Çünkü evi yuvası onun konfor alanıdır. Ait olduğu güvende hissettiği bir sığınağıdır. Dolayısıyla onu güzelleştirmek için onu daha iyi hale getirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yengeç ve boğa burcu evliliğe en uygun ve en yatkın burçlardır. Tek başlarına e, tam hissi yaşayamazlar. Dolayısıyla e, evlilik onlar için olmazsa olmazdır diyebiliriz. Evlendikleri zaman da zaten evliliğin devamı ve sürmesi için ev, ev, evde gerekli olan sorumluluklar için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır yengeç erkekleri. Yengeç erkeği hediye almayı da hediye vermeyi de çok sever. Oldukça romantik, özel günleri asla atlamayan ve size hoş sürprizler yapmak için çabalayan bir erkektir arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sürprizler yapmaktan çok hoşlandığı gibi sizden de karşılığını bekleyecektir. Yani eğer onu karşılıksız bırakırsanız... E Kendini çok kötü hisseder ve bunu bir şekilde size e, trip atarak, alınganlık yaparak belli edecektir. Açık açık konuşmak gibi bir huyları yoktur yengeç erkeklerinin. Sürekli imalarla, sürekli laf sokmalarla e, sizin anlamanızı sağlamaya çalışırlar. Çünkü açık konuştukları zaman doğrudan sizi karşılığına almaya cesaretleri ve e, tahammülleri yoktur. E, Birebir karşıt olmaktansa sizin anlamanızı, sizin alttan almanızı bekleyeceklerdir. Dolayısıyla onun imalarından anlayan bir insan olmanız gerekiyor onlarla uzun süre anlaşabilmeniz için. Yengeç erkeğinin başarılı olması için hayatındaki kadınların desteği çok önemlidir. Annesinden evlenene kadar destek görmek istemektedir ve daha sonra da eşinden tıpkı annesi gibi davranmasını, annesi gibi ona sahip çıkmasını ve anne şefkatiyle koruyup kollamasını bekleyecektir. Yengeç erkeği dediğim gibi kadın figür, figürlerine çok fazla önemser ve kadınlarla da çok iyi anlaşır. Kadın ruhundan çok iyi anladığı için birçok bayan arkadaşı olabilir ve e, bu yüzden feminan yanı kuvvetlidir. Yengeç erkeği iş hayatında da oldukça hırslıdır ancak e, çok şikayet etme, ...çok bunalma ve bir şeyin sonunu getirememe, farklı orijinal bir şey ortaya koyamama gibi bir özellikleri vardır. Çok fazla rutine bildirebilirler çalışma hayatlarını da. Ancak yengeç burçları karar verdikleri zaman... Oldukça hırslıdırlar arka planda e, alttan alttan götürseler de işi göz önünde çok fazla bulunmasalar ve kendi reklamlarını çok fazla yapmasalar da gerçekten çok başarılı işlere imza atarlar genelde ikinci planda arka planda mutfakta çok iyi işler hallederler yengeç erkekleri arkadaşlar yengeç erkeklerinin sanatsal yönü çok kuvvetlidir müziğe sanata şiire çok büyük ilgi duyarlar ve dolayısıyla sanatsal bir insan, duygusal bir insan onları son derece mutlu edecektir. Yengeç erkeğiyle birlikte olmak istiyorsanız onun özel günlerini atlamamalı. Onun değer verdiği ailesini, efradını, geçmişten gelen dostlarını, geçmişle olan bağlarını koparmaya kalkmaz ve bunlara saygı duyarsanız gerçekten evde size her konuda yardımcı, son derece Mütevazi ve anlayışlı, romantik, düşünceli ve e, hastalandığınızda sizinle ilgilenecek, e, özel bir gününüzde sizi destekleyip tebrik edecek bir erkekle beraber olmuş olursunuz arkadaşlar. Evet, yengeç erkekleri ile ilgili bahsetmek istediklerim kısaca bunlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.